<gülüyor> Selamlar millet, bilin bakın bugün ne yapıyoruz? Fazla değişik bir şey değil, evet farkındayım ama olabildiğince orijinal bir içerik. Offline'la? Hah, online olduk geri. Evet, yeni çarımızı kasmaya devam ediyoruz. Bakalım ne olacağız? Bir hafta içinde belli olur. Şimdi kasmaya başladık arkadaşlar. Orayn'la oynayacağım çünkü düşük heliodayız ve spammerlar çok denk geliyor. Ee, yani gerçekten sıkıntı çıkartıyorlar bana. Hadi bakalım başlayalım. Match has begun. Umarım güzel bir elo'ya çıkarız yani. Az bir zaman, bir hafta bakalım ne olacağız. Altın olabiliriz ya da plat'a yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım başlayalım. Böyle bu bir haftayı videolar olarak ayıracağım. Ee, videoların zamanı karışık gelirse... Yani bana güvenin diyeyim, ne diyeyim artık yani. <gülüyor> Diyecek fazla da bir şey yok, güvenmezseniz de güvenmeyin. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Ne yapıyorsun dayı, hop dayı. Bum. Bu bir seri arkadaşlar. Bravhalla'dan 0'dan Ranked Kasma serisi. Basic komolarla ilerleyeceğim. Spammer'a karşı spam yapacağız bu arada. Normalde yapmıyorum biliyorsunuz kendi elimde. Ama buradan ne yazık ki yapmak durumunda kalıyoruz. Spammer'a karşı spam. Çünkü biliyorsunuz ee, düşük eleo çekilmez. Bu arada Discord serverına gelen bazı arkadaşlar olmuş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hatta bir arkadaşımızla yaklaşık 6 el kadar Val Val Valorant'la ee, Bravhalla attık. Ve gerçekten kendisini... Bayıldım yani kendisine. Siz de gelebilirsiniz. Discord linkimiz aşağıda. Link eski çıkarsa söyleyin. Yenisini atarım ben yorumdan. Dert etmeyin onu. <gülüyor> Şimdi o. Şöyle dönelim. Discord'da bir etkinlik yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. İzleyicilerle bravhalla kaç kişi gelir hiçbir fikrim yok ama gelenlerle atacağız. Bir haftada Diamond Challenge tarzı bir şey yapacağım. Oyuna hiç ısınık değilim. Hani oyuna olabildiğince ısınacağım videoda değilken falan. Zaten fark edersiniz. Oyun falan filan yakında. Şu anda çok kötüyüm farkındayım. Basic combo spam yapıyorum ama en azından combo spamı yapıyorum. Yani. En azından normal x spamı yapmıyoruz. Combo spamı yapıyoruz. İkisi çok ayrı şeyler. Kendimi avutmuyorum hayır. E artık gel be oğlum artık gel. Bana illa skin mi kullandıracaksın tamam hadi bakalım. İyi e, silahı salalım hadi. Normalde hızlı hızlı atlamak için e, bir videoyu çekiyorum ama. Vurtajı geldi ya. <gülüyor> Dur bakalım. D -d dostum, sakin ol. Bu arada yeni bir kamera alıyorum arkadaşlar. Ee, çünkü bu artık... Yani günümüz yıllarına göre yetmiyor. Alacağım da yetmeyecek. Çünkü ben e, gördüğünüz gibi 529 ya da 530 olmuşumdur maksimum. Öyle bir abone rekibi, youtuber olmaya çalışan bir insan. <gülüyor> yani o yüzden... E, pek kaliteli olmayacak. 1080p, Full HD olacak. Gönül isterdi ki DSLR almak, ona benzer şeyler almak. Gönül isterdi ki daha iyi bir bilgisayardan video çekmek. Ama yani böyle durumlar. Bu arada yeni monitörü, videolarımda söyledim mi hiçbir fikrim yok ama ben bu videoda söyleyeyim. Yeni monitörümüz 165 Hz, 3840'a 2164 olması lazım çözünürlüğünü. Güzel bir monitör. Şimdi val oynayalım. E, val ne haltsı artık. E, çünkü bu Elon'un vazgeçilmez karakteri valdır. İlerledikçe böyle dwar'a geçeceğiz, ona geçeceğiz, ona geçeceğiz. Yani daha çok hatta bu videoyu izleyen Sen güzel kardeşim Bronz olabilirsin, gümüş de olabilirsin Hatta altın da olabilirsin Bu videoyu izleyerek sen de bir şeyler öğrenebilirsin belki Bir şeyler öğrenebilirsem ne mutlu bana Şimdi hadi bakalım Şu an kayıtta mıyım? Niye yan ekran almadım ben kaydı? Neyse kayıttayız Bu arada artık 1080p 60fps çekeceğim bu videolara ee, 1080p çekiyorduk ama 60fps olmuyordu ama artık olacak çünkü neden? Ee, neden çünkü... iyi olmasın diyermişim? Ee, video programını değiştirdim. Kayıt programını değiştirdim. Ben ne diyorum ya? Edit programını değiştirdim. Ee, böylece artık güzel videolar atabileceğiz. Umarım. Umuyorum. Bunu da tokatladı hızlıca. Tokat manyağı. Yapalım şunu. Bu videolarda fazla montaj olmayacak. Olacak ama fazla olmayacak. Çünkü e, bu videoları daha çok size de anlatabilmek için parçalı Behçet gibi düşünebilirsiniz. Anlayan anladı. <gülüyor> Ah, Spam mı yapıyorsun sen? Demek spam Sen bilirsin Gel bakalım spammer Ne oldu bir anda vaz mı geçtin? Ya devam ediyorsun sen baya Hımm Görüşürüz ee, dediğim gibi öyle işte. Şekiller böyle. Umarım kanalın gidişatını beğeniyorsunuzdur. Ben küçük büyüyoruz ama e, öz büyüyoruz. Yani izleyicilerimiz değer veriyor falan. O yüzden beğeniyorum. Öyle diğer salak kitlerimden olmak istemiyorum. Dümdüz söylüyorum yani salak kitle bana göre. Bin abonem olsun. Düzgün olsun. Hedefim öyle 100.000-200.000 bin, bin de değil. 10.000 kişi olalım mesela maksimum. Ama burada olalım. Anladın mı yani? Burada kalınca burada kalsın tarzı. Bu biraz zor bir şey ama olabildiğince. Bu arada bu videoyu gerçekten çok düşünüp çektim ya. Emin değilim kanalımda sever misiniz, sevmez misiniz, nasıl görürsünüz bilmiyorum. Ee, ama eğer severseniz yorumlarda belirtirseniz hoşuma gider yani. Ülkede de Bravalla kıtlığı var. Ve ben da nasıl elmas olursunuz falan bunları göstereceğim. Lollü CS'yi biraz bıraktım. Hani biraz da bravallık konusunda konuşalım. Bu video çeken yok. Bir Adıl vardı. Ne kadar doğru söyledim bilmiyorum nickini. Belki dümdüz adal doladır. Hadi hadi silah al. Orada arkadaşlar düşük eloda yapabilirsiniz ama yüksek eloda hiçbir şekilde karşıdaki rakibi tilt etmeye çalışmayın. Yani saçma bir uğraş. Gereksiz bir uğraş anladın mı Yani çok düşük bir insansanız yaparsınız bunu. Yani benim yapan arkadaşlarım vardı. Şu an hiçbirisiyle konuşmuyorum. <gülüyor> yani yapmayın arkadaşlar bunları. Kimsenin kimseyi kırmaya, üzmeye hakkı yok. Ama düşük eloda da çok fazla tilt çıkabiliyor. Bu yüzden yapın serbest. Bu arada bu bayağı zorladı. Bir cana kadar düştük. Bakalım. Şimdi yavaş yavaş altına doğru çıktık. Bir hafta değil. Hatta altına çıkmayı 3 gün yapalım. <gülüyor> hatta bir gün. Belki de bu videoda çıkarız. Bilmiyorum. Ama bu video fazla uzun olmayacak. Kusura bakmayın. Gümüş eloda da mi kaldık biz? Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Oray'ınla devam ediyoruz. Baktınız sarmıyor. Oray'ın alın. Kolay. Nazır Şekilde kolay kolay kombolar yapıyorsunuz. Karşımızda Koji var ve ilk defa oynamıyor oyunu. o Güzel. Hadi bakalım. Bu arada bu çar. Bu hesap ee, yeni CS:GO hesabım arkadaşlar. Ekleyebilirsiniz. Şu hani geçen videoda aptal bir tepki verdiğim. Ne lan? AFK mesela. Ah değilmiş. Ne lan öyle deli. Spam yap lütfen. Aa, spamla nereye gelinir falan diye video çeksem mi acaba? O da olabilir bak. Spamla gelebileceğiniz bu arada maksimum yer e, altın. Hadi iyi spamırsanız, o ne demekse artık. Şey yani, hadi plat olsun en baba. Yüksek ölüyü unutun arkadaşlar spamla. Bu arkadaş galiba altın falan çünkü oynayışı bir silver ya da ne bileyim bronz gibi değil. Hadi al vida silah salıyorum. Normalde böyle serilerde silah salmamanız gerekiyor. Yani ranked kasıyorsanız. Sen taklacı gibi verz'e benziyorsun ha Öyle misin? Dur Do -do dostum sakin ol. İkinci öyle bakalım. Hım. Hmm. O hareket güzeldi bak. Beğendim baya. Bu altın falan ya. Bu gümüş olamaz. Amin ettim lan ben onu. Harbiden bora müsün? Ne? Hitbox'ın azizliğine oradık. Ve video biter.